Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Uzunca bir aradan sonra sizlerle tekrar bir arada olmanın heyecanı içerisindeyim. Evet, sizlerle yeni bir sohbet dizisine başlayacağız. Gülay ile EFT yolculuğunu gerçekleştiren sevgili uzman öğrencilerimle onların yolculuğunu, Gülay ile EFT yolculuğunu, kişisel gelişim yolculuklarını Hayatlarında neler değişti, EFT'yi nasıl kullanıyorlar ve bizlere neler söylemek isterler. Bunları hep birlikte konuşmuş olacağız. Ben biliyorum ki hem özelden bana aktardığınız mesajlardan hem bize gelen telefonlardan EFT tekniği ile ilgili birçok sorularınız var. Bu soruların çoğu bilinç dışın aslında bizi korumaya çalıştığı, güvenli alanda tutmaya çalıştığı ve değişikliğin aslında bizler için tehlikeli olabileceğine dair mesajlarından kaynaklanan, kendimizi güvende hissedebileceğimiz cevaplar aradığımız sorular. Biz de bu sorulardan yola çıkarak istedik ki, bu yolculuğa çıkanlar neler yaşadı, onlar neler hissettiler, bunları bizzat kendi deneyimlerinden bizlerle paylaşsınlar. Ve bu deneyimleri dinlemek eminim ki birçok kişiye ilham olacak ve sizler de o aradığınız soruların cevaplarını bulmuş olacaksınız. Yayına ilk kez katılanlar için kendimi biraz tanıtmak istiyorum. Gülay Gecüben, EFT eğitmeni ve uzmanıyım. EFT dediğimiz şey aslında Emotional Freedom Techniques'in yani duygusal özgürleşme tekniğinin kısaltılmış halidir. EFT, bizim fark edemediğimiz, bedenimizde kayıtlı olan negatif duygulardan özgürleşmeyi ve yerine pozitif duyguları Koymayı hedef alan bir enerji psikolojisi tekniğidir. Bu teknik son yıllarda popüler olmaya başladı ama ilk çıkışı tam 40 yıl öncesine dayanıyor. 40 yıl önce Amerika'da keşfedilen ve sonrasında İngiltere'de geliştirilen bir teknik. Ve ben de bu tekniğin Merkez İngiltere'nin İzboğun şehrinde olan Uluslararası Enerjisel Birliği Derneği'nden lisansını alarak bu tekniğin eğitmenliğini yapıyorum ve şu anda dünya genelinde 600 öğrencim var. Ve bu e, kıymetli öğrencilerimle birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu akşam sevgili Zeynep'le EFT yolculuğu hikayesini dinlemiş olacağız. Birazdan Zeynep'i yayını alacağım. Yayın almadan önce e, eklemek istediğim birkaç cümle var. Tolstoy der ki, Tüm muhteşem hikayeler iki şekilde başlar. Ya bir kişi bir yolculuğa çıkar veya şehre bir yabancı gelir. Benim EFT ile tanışma hikayem de bir yolculukla başladı. Ve istedim ki bu, yolculuğu, bu yolculuğun bana kattığı kıymetleri, bana kattığı değerleri sizlerle paylaşayım. Ve sizler de bu yolculukta bana kendi yolculuk hikayelerinizle eşlik edin. İşte biz bugünden itibaren yeni ayla beraber, yeni hicri yılla beraber kişisel gelişim öykülerimizi sizlerle paylaşmaya başlayacağız. Sorularınız olursa yayının sonunda sorabilirsiniz. Şimdilik yorumları kapattım ben. Eğer Zeynep hazırsa Zeynep'i yayını almak istiyorum. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olasın. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, Gülay'cım, Güler hocam. <gülüyor> <gülüyor> Siz, sizi görünce zaten kendimi çok daha iyi hissediyorum. Öyle güzel Anladım. bir vakansımız var çünkü. Çok evet. teşekkür ederim, çok sağ ol. Ben, ben teşekkür ederim. Davetimi kabul ettiğin için teşekkür ediyorum. Çünkü ben teşekkür sen, ederim. Senin özel hikayenden bahsetmiş olacağız. Ee, özelini paylaştığın için teşekkür ediyorum. Ee, umarım se e, senin hikayeyi dinleyen birçok kadına ilham olursun. İnşallah. Evet, seni tanıyalım mı Zeynep? Aa, ben 3 yaşındayım. Ee, acılardan geçmişim, böyle şey gibi konuşuyorum biraz. <gülüyor> ee, ama acılardan geçmiyor zaten şey olmuyor, e, yaşamış olmuyor ve bu sekamüle e, ulaşamıyor diye düşünüyorum çünkü farkındalık ve sekamün e, çok güzel peşisi geliyor. Ama bir şey söylemek istiyorum e, bundan önce, kendimi tanıtmadan önce. Ben EFT arkadaşlarımın yaşlarına baktığım zaman gerçekten onlarla gurur duyuyoruz. Çünkü ben e, çok küçük yaşta farkındalığım vardı ama o kadar çok arkalara atıp, o kadar çok hastalıkları öne aldım ki, e, ancak bu yaşta kapamadan ankette. Dolayısıyla çok, şifalı, çok şifa yolları aradım, hakikaten çok da faydalı oldu ama FET'e çok başka bir şey. Dolayısıyla FET'e, şimdi kendimi, şimdi bu anlamda durdur, e, kendimi tanıtayım, iki evladım var. E, İstanbul'da yaşıyorum. Teyitim hep yerindeymiş gibi duruyor ama her zaman olmuyor tabi. <gülüyor> <Evet. gülüyor> bu da e, bedensel ve ruhsal sorunları beraberinde geçiyor. Dolayısıyla benim de EFT yolculuğum bu aralar başladı ve bunun için de çok şükür ediyorum. Evet, bedensel, e, yol, bedensel problemlerle yola çıktın sen de benim gibi. Tabii. Biraz e, hangi problemleri yaşıyordun, bunlardan bahseder misin? E, menopozla ilgili hemen gireceksek onda gireyim yoksa çok yok uzun diğer bir... problemlerinden de bahsettim ama çözdüğümüzü de sonrasında <gülüyor> tamam <gülüyor> <Asyafir> <gülüyor> çünkü, ben, çünkü benim 53 yıllık bir hikaye var buraya sığmaz diye düşünüyorum o yüzden ama e, her şey değil mi? başladı tabi bütün travmalarla başladı anne karnında başlamış zaten bunu e, birkaç senedir biliyordum ama hani bunun hayatında e, ne kadar önde olduğunu bilmiyorum çünkü hani bazı insanlar çok güçlü olup hep arkalarına atarken e, hani ben de aynısını yaptım, bazıları da çok önlerine koyaraktan bunu çözmeye çalıştılar ama ikisi de çözüm değil. Çözüm olan şey ruhunu dinlemek, ağrılarını dinlemek. Bütün bu mesajları gerçekten duymak. Çünkü mesajları almazsanız hayat size çok farklı yollardan aynısını daha büyük bir dozda veriyor. Ve ondan sonra düşünüp bakıyorsunuz, diyorsunuz ki ya ben bunun aynısını yaşıyorum, niçin? Ama semptomları ee, ancak e, tıp doktorları şey yapabiliyorlar işte, e, baskılayabiliyorlar ama ruhumuz ve o sıkıntı o blokaj adına ne koyarsanız koyun, orada olduğu sürece iyileşmiyorsunuz ve iyileşmediğiniz için de e, tekambül edemiyorsunuz tekambül edemeyince bu sıkıntılar atalara kadar işte siz de bir ata olacaksınız bu sonraki nesil için evet, evet. dolayısıyla bu bir geçiş olacak sürekli bir devir daim olacak hiçbir gereği yok farkında olalım her şeyin ben tiroid hastalığıyla başladım her şeye. O zaman anlamamıştım ne olduğunu ama e, beni o kadar zorladı ki bize o, o dönemlerde 10 yıl boyunca e, ilaç da kullanmadım çünkü tiroid hastalığını bilmiyorlardı. 10 yıl boyunca hani bugün öleceğim diye inşallah diye bekledim. Öyle söyleyeyim. O kadar kötüydü. Zaten sonra bunun zaman içinde e, kendimizi ifade edemediğimiz burada kuluşlanan bir sıkıntı olduğunu anladım. Evet. E peki ne yapılır? E, evet, iki, iki fazla bir konuşsam herhalde ilişirim diye düşündüm ama böyle bir şey değil. Evet. Bu başkasına attığınız laf ya da başkasına ettiğiniz küfür şey değil. Bu evet. kendi içinize dönmenizle alakalı. Evet. Yani kendi içinizde bu acıları neden yaşadığınızı, neden bu kadar yaralandığınızı bilmek zorundasınız. Bildiğiniz zaman için size atalarla beraber açılıyor. Bütün kapıları açıyorsunuz. Ve orada kendinizi görüyorsunuz. Başkaları sizi sadece aynalık yapıyor size. Evet. Sadece insanlar size o acıları hatırlatıyorlar. Kimse burada suçlu değil. Siz evet. tedavi, siz ruhen tedavi olmayı ya da bu şifa yollarını bu kadim yolları reddettiğiniz için ve çok dünyevi yaşadığınız için zaten suçlu sizsiniz. Suçlu. suçlu başka kimse değil. Herkes. Ben de tiroidi, tiroid, tiroid için hep başkasını suçladım. Ama anladım ki ne ben doğru konuşuyorum ne içerideki doğru şey söylüyor. Onun ne? üzerine şifalar başladı, yollar başladı ve ben bir o şeyden sonra e, biyoenerjiyle tanıştım, reikiyle tanıştım ama gene kendimi yapmıyorum. Gene öyle bir şeyim yok. Ondan sonra başkaları yapıyor, ben ayağı dikiliyorum. 24 saat sonra tekrar dikiliyorum. Aklıma da gelmiyor, niçin için başkaları beni kaldırıyor da ben kendimi kaldıramıyorum. Çok yani o yüzden, e, ama işte dediğim gibi çok iyi bir, bir hayat yaşıyorsunuz, hep arkaya atıyorsunuz, ilaçlara saklanıyorsunuz, ilaçların her şeyi çözeceğini düşünüyorsunuz. Hayır. Bir, bir zaman geldi, yanına başka bir hastalık daha eklendi. Evet. E, Şögren sendromu oldum. Ondan sonra o da başka bir sorunun kaynağıydı. O da atasal belki ama bir yaşantımı. O zaman da anlamamıştım. Ta ki bir gün çözünün neden atak, ne zaman atak geçirdiğini fark ettim. O gün ben hayatımın U dönüşünü yaptım. Ee, hiçbir şey için mahkum değilsiniz. Ancak kendi kendinize mahkumluğunuzu kendinize yaratırsınız. Özgürleşmek de size ait, iyileşmek de size ait. Dolayısıyla evrimleşmek zaten size ait. Tanrısal bir istek bu zaten. Kendinizi aşmanız, iyileşmeniz çünkü bizi Tanrı yarattı. İçindeki bütün e, şifacılığıyla yarattık. Dolayısıyla biz de bunu sağlamamız ve bunu bulmamız, kendimizi bulmamız lazım. Ondan sonra başladık böyle reiki'ye gittim. Aa ne güzelmiş dedim, gerçekten böyle bir şeymiş. Nasıl olur? Onu da geçtim. Aa, onu kabul ettim, hani ilahi tarafını da kabul etmedim. Hani bunu ben yapıyorum, büyük egoya girdim, insanlara yapıyorum filan. Ama bunu da istemedim. Sistem beni öyle bir güzel ayar çekti ki bana. Sen dedi başkalarını yaparken değeri görüyorsun. kendine görüyorsun ama kendi içine gene dönmüş. Evet. Hadi bu sefer e, başka şeyler dedim eklendi ya. Ondan sonra kızımın e, işte yıllar sonra kızım oldu. E, ikinci çocuğum da diabetik bir hastası. Ona nasıl faydalı olabileceğini düşündüm yıllarca. Yani e, yıllarca benim bir annenin diabetik bir çocuğu hastası varsa Hani iki ay, bir gün, hepsi yıllar gibi geçiyor. Çünkü hele ya, çocuğunuz yaşı küçükse onu teröre etmesi, onu tabullenmesi çok zor oluyor. Özellikle bu Z kuşağından bahsediyorum. Z kuşağı çok farklı bir bilinçte çünkü, tehlikeli bir bilinçte. Onu dik tutmak da çok zor. Dolayısıyla e, benim EFT, hani ben çünkü e, kukaide eğitimliyim, yani eğitmediğimi demek istemiyorum, belki çok şey ama, e, bir yıl Kukai'ye gittim. Onda da çok güzel şeyler öğrendim. Ama orada şeyi fark ettim. Ben aslında Zeynep değilim. Ben herkesim. Yani içindeki yedi bendik evet. Dolayısıyla ama onda da başka türlü korundum. Ama EFT bundan beş sene önce karşıma çıktığında hatta dedim ki bu EFT'nin ne kadar saçma sapan bir isim ya dedim. <gülüyor> hani şey gibi şimdiki danışan adaylarım bile bana şey diyorlar yani bunu benim akrabalarım eş dostlarım söylüyor. Aa EFT mi yapacaksın? Ne kadar yapacaksın? Kaç para vereceksiniz? Şimdi bu espri o zaman da yapılmış bir espriydi. Dolayısıyla bana böyle gelen bütün arkadaşlarıma da eş dost tanımadıklarıma da empati yapabiliyor Çok haklılar. Evet oradalar. O noktada da EFT'yi bilinçler görüyorlar, biliyorlar. Ama bir adım atmak ancak doğru sözlerle e, ifade edilirse onları kazanabiliyorsunuz. E, aynı şakalaşmayı ben de yaptım. Ama dedim ki, bu EFD'de ben al, alacağım kazanç belli bir zaman, 51 bir dakika, bir saniye var. Alacağım, paraya diyorum. Ama sen bir ömür bunun keyfini süreceksin. İşte aramızdaki fark bu. Yani alma-verme dengesinin dışında sen bir atanı, bir kişiyi kendine özgürleştirdiğin zaman hastalıklardan, o hastalıklı düşüncelerden sen zaten bu paha bir sistemin önemli bir parçası oluyorsun. Zaten ondan çıkmak istemiyorsun. Şimdi bu EFT'nin benim için iki yönü var. Hocam, bilmiyorum siz nasıl değerlendirirsiniz. Bir, gündelik hayatımızda. Mesela geçen birine çok kızdım. Kızabiliyoruz. ya yani EFT'de de kızabiliyoruz. Ve hemen o duygunun o kişiye ait yani değil, bana ait olduğunu keşfedip hemen Tuvalette affedersiniz neresini buluyorsak bu nereden, bunu için için bu kadar sinirleniyorum, niye bu kadar öfkeleniyorum diye bedenime sorduğum zaman hemen EFT'li sonuç alıyorum. Bu gündelik size yapışan, aslında yap, neden yapıştın, magnet olarak düşünün. Demek ki öyle bir ağırlık taşıyoruz ki, öyle bir demir şey evet. taşıyoruz ki dışarıdaki en ufak dışarı zıp diye girip yapışıyor. Kalbinize yapışıyor, daralıyorsunuz. Gözlerinizde geliyor, kör oluyorsunuz. Hiçbir şey gözleriniz dönüyor. Hani gözüm döndü diyorsunuz ya. Dolayısıyla bunların hepsi EFT ile gündelik olarak halledebilirsiniz. Gündelik yaparken de e, aslında herkesi şifalandırmaya başlıyorsunuz. Yani atalardan gelen bir sistemse bu. Bir öfkese bu. Onu da temizliyorsunuz. Bir de gerçekten ataları da hani iki iki şekilde gidiyor dedim ya iki şekilde en, ama en önemli sosyalizm temizlenmiş. Evet. Yani havalanması. O yüzden EFF'yle çalıştım. Ee, ondan sonra çok da iyi yaptım düşünüyorum. Bir de bütün arkadaşlarım çok genç. Çok da e, çok yakıştırıyorum onlara ve çok gurur duyuyorum onlarla. Çünkü çok küçük yaşta bana göre. Hani ben bitiyor bu sene. E, çok farkındalar. istiyorlar ve iyileşecekler inşallah. Evet. Dolayısıyla ben de buna inanıyorum. Şimdi gelelim benim hikayeme. <gülüyor> Hikayenin geçmeden e... önce Zeynep e, bir şey eklemek hı hı. istiyorum, iki, iki noktaya lütfen. değindim. Bir tanesi e, kendine faydalı olmadan başkalarına anlatmaya ve uygulamaya çalışmak ki benim hani sürekli vurguladığım, eğitimde de vurguladığım bir noktaydı bu. E, bilgi almak, bilgiyi öğrenmek marifet değil, bilgiyi önce kendinle e, evet. kendine uygulamak ve kendini şifalandırmak çok önemli. Bilgi her yerde var. Her şekilde karşınıza çıkar. FET dediğinizde Google'a yazdığınızda bir sürü kayıtlara, bir sürü yazılara ulaşabilirsiniz. Ama burada önemli olan şudur. Başkasına aktaracağın şey sende varsa aktarırsın. Tekniği uygulamak değil buradaki maksat. Buradaki amaç tekniği önce kendine uygulamak, kendi duygularına yüzleşebilme cesaretini göstermek, ondan sonra başkalarına rehberlik edebilecek sorumluluğu taşımak bu çok kıymetli şu an çok kişi ne yazık ki bu e, algıda değil ve bundan dolayı da e, birçok insan zarar görüyor zarar gördüğü için de sanki teknikte problem varmış gibi algılanıyor evet. e, burada e, o, e, burada vurgulamak istediğim şey şu Eğer bir şeyden fayda sağlayamıyorsanız bu ya sizin kendinizi şifayı kapatmanızla ilgilidir ya da sizin, sizin o tekniği uygulayan, hangi teknik veya hangi yöntem olursa olsun, uygulayan kişinin bu teknikten veya bu uygulamadan gerçekten istifade edip etmediğine ve ilgilidir. Çünkü bu, biz enerji çalışmalarında özellikle enerji çalışmalarında enerjiyle karşı tarafı beslediğimiz için bizde ne varsa karşı tarafı ona aksatırız. Ben eğer, eğer menopozla ilgili problemimi çözmeseydim sana yardımcı olamazdım. <gülüyor> ile ilgili para problemi çözmeseydim sana yardımcı olamazdım evet tekniği uygulatırdım ama sen bir noktada kalırdın çünkü ben de zaten o zaman bir noktada kalmış olurdum işte o yüzden e, öğrenirseniz öğrenin önce kendinizi uygulayın kendinize bir faydasını görürseniz ondan sonra başkalarını anlatmaya çalışın burada amaç para kazanmaya yöneldiğinde işte orada ne yazık ki ne yazık ki olumsuz sonuçlar alıyorsunuz ve bu sefer e, şu oluyor hocam umudum kırıldı. Yani artık diyor uğraşmak istemiyorum diyor. Çünkü neden hep denedim, hep denedim ama hep diyor bir yerde takılı kaldım. çünkü, çünkü hiç şifanc bir faydasını göremedim diyor. işte Bir şey, bir şey mi eklenmesini ee, evet hocam, şimdi tiroid hastası olmak aslında bu anlamda büyük nimetti çünkü tiroid hastalığı küçücük bir bezinin bütün vücudu organize etme yeteneğine sahip. Düşünün ki kalp çakrası bozuk olan bana geldiği zaman o kadar iyi anlıyorum ki çünkü işte bağırsak sorunu yaşayandan alıyor. Yani bütün bu sistemi bozuk olan herkesi çok iyi anlıyorum çünkü önce ben yaşadım. Evet önemseydim önem şöyle empati yapmıyordum. Çünkü zaten ihtiyacın yok empati yapmak biraz daha teh vurgulama yani vurguladığınız şeyi dayanarak söylüyorum ama anlamak çok önemli yaşadığınız şey e, karşıda da aynı duygu olmayabilir belki ama e, üzüntüsü ve şeyse aynı aslında yani şöyle demek istiyorum benim ağrı eşm çok yüksektir bana e, yüzü çekersiniz ve anca bağırırım ama küçücük bir şey, bir sancı bir insan için çok büyük. Onu aynı değerde evet. almak lazım. Yani evet. ben aa ne, ne münasebet, ben neler çektim sen dememek lazım. Hastayı dinliyoruz, e, yargılamıyoruz. Ama şu da var hocam, e, bazı hastalar, yani bazı danışanlar e, gerçekten bunu e, çok bloke ediyorlar kendilerini. Veya o mental seviyede değil, o ruhsal tekanlılığında değiller. Evet. şimdi bu bu durumda zaten siz bloke oluyorsunuz yani sizin yaptığınız sistem her zaman aynı ama karşıdaki e, o ruhsal tekanlığı da hazır olmadığı için bunu yetiye alıyor ve kendini sabote ediyor o zaman da ben zaten şey yapıyorum bitiriyorum <gülüyor> bitiriyor. ve bu benim başarısızlığım olmuyor aslında bizim başarısızlığımız oluyor evet. çünkü ben istiyorum ki biri daha e, bu Topluma daha sağlıklı, daha dinamik değilsin. Ama öbürü şey diyor. Aman hocam bu mu diyor. Ya. Çok evet. zor. Yani bunları ayırmak belki çok ayıp olabilir. Ama bizim bir seçeneğimiz çünkü gerçekten çok büyük bir enerji gidiyor. Evet. Yani günde siz, siz benden çok daha fazla tabii ki alıyorsunuzdan dışarı ama yani çok yorucu bir şey. Ama iyileştirmek, şifarcalık böyle bir şey. Dolayısıyla evet. emeğinize Karşılık vere, vermek demek hani şey gibi değil. Tek anlılığa açık olanı evet. şey yapmak lazım. Taksir evet. etmek lazım. Evet. <gülüyor> Bilmem, kabul edemiyorum ben. Yani siz benim ne demek istediğimi çok evet. anladınız hocam. Hani belki siz daha iyi ifade edersiniz. Ama e, bunu kabul etmeyeni almamak lazım. Çünkü sistem ona, onu sistemden çıkarıyor. Direkt evet. sistemden düşürüyor. Şifaya evet. açık olmak aslında senin söylemek istediğin şey. Evet. Bunu, bunu evet. gerçekten istemek. Mesela işte kilo vermek istiyorsunuz. Yıllarca diyet hislerine gidiyorsunuz. Maddi manevi e, emekler harcıyorsunuz. Ama bir süre sonra bir şey oluyor. Tekrar aynı noktaya geliyorsunuz. İşte burada aslında e, vurguladığım şey, nokta doğru. Aslında vermek istemiyoruz. Vermek istemediğimizle de yüzleşmek istemiyoruz. Çünkü Peki. orada bilinçli dışının bizi korumak için ee, yıllardır taşıdığımız bilinçaltı inançları var. İşte kilo, e, diyelim ki kilodan yola çıktı. Taciz hikayesi var ve bu hikayeyi kimse bilmiyor. Ve o taciz hikayesi sizin bedeninizde duygu olarak kayıtlı. E bu bu şekilde yani taciz hikayesiyle yüzleşmemek, e, o acıyı tekrar tekrar yaşamamak için sistem sizi güvenli tutmak adına sizi bir şeyle iyileştirmeye çalışıyor. O da Çözüm yolu bulmaya çalışıyor daha doğrusu. Bu çözüm yolu onun için kilo veriyor. O zaman ne oluyor? Kilo benim için çözümse o zaman sorun değil ki. Şimdi sorun olarak gören benim etrafım. Ben eğer ancak bunun e, beni korumak için gelen bir çözüm olduğuna inanırsam değişirim. İnanırsam Çok şifalanırım. Ama öbür türlü vakit kaybederim, zaman kaybederim, kendimi yıpratırım, Hatta derim ki ya ben bunu bile başaramıyorum derim. Bu sefer yine kendime yüklenirim. Al buradaki aslında görmemiz gereken nokta ben gerçekten şifalanmayı istiyor muyum? Ve söylediğim bir şey, bir nokta da çok güzeldi. Ee, öfkeleniyorum dedin ama o anda bir bakıyorum ki bu öfke tamamen benimle ilgili. İşte bu nokta çok kıymetli. EFT e, bu yüzden diğer tekniklerden ayrılan günlük hayatta kullanabileceğiniz pratik bir teknik. Öfkeleniyorsunuz evet işte patronuza kızdınız ya da o iş arkadaşınıza kızdınız ya da eşinize kızdınız annenize anneniz sizi öfkelendirdi ya da annenizle yaşadığınız bir durum sizi öfkelendirdi hemen karşı tarafı e, suçlayıcı davranışlarda bulunuyoruz o bana bunu yaptığı için ben böyle yaptım evet bu duyguyu hissetmeye izinlisin ama bir dön bak neden bunu hissettin sana ne anlatmak istedi işte böyle baktığında ee, o zaman her şey değişiyor. Eğer patronun sana hissettirdiği değersizlik duygusu seni öfkelendiriyorsa bu öfkeyi biriktirmeden o an akıtmak işte bir sonraki için senin direncini azaltır. Ve sen böylece bir artık biriktirmeden, duygularını biriktirmeden kendini ifade etmeye başlarsın. Duygularını tanımaya başlarsın. Fizik bedeni fark etmeye başlarsın. Birçok kişinin yaşadığı mesela işte hazmsızlık problemi var, reflüsü, gastriti, mide rahatsızlıkları, bağırsak rahatsızlıkları. Neden? Çünkü bizi rahatsız eden, hazmedemediğimiz duygular bizim sindirim sistemimizi etkiler. Böyle olduğunda ne olur? Karaciğer de buna dahil. Böyle olduğunda ne olur? Biz bir süre sonra sağlık problemleri yaşarız ama hiç o sağlık problemlerine neden olan duyguları fark etmeyiz. Onları hiç görmeyiz çünkü onu görürsek bir kez daha öfkeleneceğimizden, bir kez daha acı çekeceğimizden korkarız. Ama bir bilsek ki o acı çekmek o kadar kısa sürecek ki. Ve ondan sonra gelebilecek şifa bizi tamamen iyileştirecek. Bazen bu öfkeye tutunuyoruz, bazen duygulara tutunuyoruz, bazen hastalıklara tutunuyoruz, bazen kiloydu, bağımlılıklardı onlara tutunuyoruz. Ama o tutunduklarımız gerçek geçici ve e, sadece zaman kaybediyoruz. Ve bu e, kısacık dünya hayatını mutlu, verimli, sağlıklı, bereketli, neşe içerisinde geçirmek için mazenetler üretmek yerine aslında sorumluluk almak gerekiyor. Evet. Evet, evet senin e, EFT yolculuğun nasıldı? EFT yolculuğum e, ilk başlarda tabii e, belki yaşım gereği bilmiyorum e, temkinli başladı doğruyu evet. söylemek gerekirse. Ee, ama e, o kadar 5 önce dediğim gibi karşılaştım ben bu EFTP'nin. Bana komik gelmiş. Dolayısıyla demek ki o anlamda hazır değilmişim. Yani sistem bana tohumu attı ve beni evet. salladı. Yani evet. salladı derken savurdu anlamında. Evet. Niçin savurdu diyorum? Çünkü oradan oraya vurdum geldim hepsini çarptım en sonunda EFTP'nin üstüne oturdum çünkü e, şöyle e, kurs arkadaşlarımın iki tanesi benim can kardeşim yani <gülüyor> onları sevdiğimi ediyorum. Kızlarım kızlarım evet. kızların biliyorum dediğim kızlarım. E, bir şey de görüşmemiştik. Sonra birdenbire eee Nur Nurla Nuri gördü gözümün önünde ve doğum gün olduğunu hatırladı. Birdenbire onlara hadi bir arayayım dedim ve beni gerçekten tuttu. Diyorum ki şunu yapayım, ay yapmama gerek yok dedim. Yani böyle dedim ben telefonlar şimdi onu Sonra Dedim ki ne yapıyorsunuz kızlar? iyi misiniz dedim. Onların da yolculukları için çok küçük yaşta başladı. Onları da kutluyorum gerçekten bir, kendilerine bir hediyeler yaptılar. Kesinlikle. Ondan sonra LFT'e katılacağız dediler. Ben de bir anda şey oldum. Ben bunu biliyorum dedim. E, bana gönderdiniz şeyleri oku, okumamla beraber tamam dedim. Bu bana ait. Bu belki de son nokta. Ve o son noktayı koyduğuma da çok seviyorum açıkçası. Ee, sonra dersler başladı. Dersler başlayınca e, içime sindi. İçime sindi. Çünkü e, muhtemelen dediğim gibi o savurmalar sırasında neler yaşadıysam bu EFT'nin içinde benim yedi bedenime birden dokunan e, vuruşlar yapıldı. Yani hani her vuruşta biz yedi beden bir araya geldik. Çünkü yedi beden birden e, kavga ediyordu muhtemelen içeride. Ve evet. yedisi birden şey demeye başladı. Evet, evet, evet. Benimkini de söyle. Benimkini de söyle. Atalar geldi, babalar geldi. Herkes geldi. Ve çok kalabalık oldu. Evet. O kadar kalabalık oldu ki ben bu kalabalıkla ne yapacağım dedim. Yani aksam atılmıyorsa aksam satılmıyor. Çünkü sonuçta baktığınızda benim. Peki. Evet. Ama evet. burada annem var, ödürü var, babam var, dedeler var. Ve bu babamın tarafı var. Korkunç bir şey. Biz bunların hepsine şifalandıralım. Ve ben peki bir şeyim istedim. Yani ve bu e, işte yaptığımız uygulamalarla beraber, yaptığımız vuruşlarla beraber hani ya da size ait olmayan bir hastalıkta bile vuruş yaptığınız zaman sizin bilinçaltınız onu temizliyor. Evet. Ve bunu belki siz farkında değilsiniz ama başka bir olay yaşadığınızda Aa, ben buna ne kadar şükür netle karşılık verdim. Hiç de öyle değilmiş dedim. İşte o zaman aa diyorum farkındalık işte bunlar çok aydınlanmalar çok önemli. Aa biz bu derste bunu çalışmışız. Ama ben bunu sadece çalıştık hani. Bu çok önemli. Yani benimle ilgili değil diyemezsiniz. Mutlaka size de bir yerlerde, atalardan bir yerden dokunuyor bu olay. Evet. Dolayısıyla şifalanıyorsunuz. Gerçekten öyle. Sonrasında e, tabii çok... E, çok üzücü hayatlar da dinledik. Yani çünkü bu da bir işin parçası. Yani sadece kendinizi şifalandırmıyorsunuz. Yani bu işi yapacaksanız hayatları da dinlemek zorundasınız. Ve gerçekten e, çok zor hayatlar yaşanmış. Ama dediğim gibi o, o zorlukları yaşamış çocuklar, genç kızlarımız çok küçük yaşta bu farkındalıkları da edindikleri için bence şükür etmeliler. Çünkü evet. sadece onların iyileşmesini bir an önce toparlanması için bu yaşta nasip etmiş. Bak ben de 53 yaşındayım, ancak kafamdan kesiyorum. Evet. Ama onlar gerçekten çok daha büyük acılar yaşamışlar etmiş, sağ inşallah. Dolayısıyla onları görmek de çok büyük bir deneyim dediğim için. Çünkü daha kısıtlı bir hayat yaşıyorsunuz, daha hep aynı kişileri görüyorsunuz ama burada bir başka bir dünyada, bir dünya kapısı açıldı. Hiç, evet. Hani, aa bu, bunun başı, A, böyle bir şey bugün nerede olur diyorsunuz. sonra ama gerçekten oluyor. O yüzden herkese kimsenin hayatını yargılamamak, özellikle de EFT uzmanı olan olacak olan tüm dostlarıma söylüyorum, kimseyi yargılamamak, kimseyi aşağılamamak, kimseyi hor görmemek, olduğu gibi kabul edip aynalık yapmak veya işte sistemi güzelce tatbik etmek, herkese kucak açmak aslında. Herkesin, kalbine, herkesin, kalbinde evet. herkese yer vermek gerekiyor. Kesinlikle. Eğer, zaten veremeyen önce, zaten bu işi yapamıyor hocam. Evet, evet. Yapamıyorlar. Önce iyi bir insan olmak gerekiyor dolayısıyla. Önce Tabii kalbimi yani. düzeltmek gerekiyor. Sonra başkalarına evet. yol göstermek gerekiyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Karşılıklı güzel bir köprüdür bu aslında. Yani evet. o köpüğü geçemeyen yolun aşağısını şey oluyor. Düşüveriyor. Düşüveriyor <gülüyor> demek mi? Evet öyle. Ondan evet. sonra. Sonra bir çalışmak geçeyim mi hocam. Geç geç sen devam et ben. De, evet. <gülüyor> Sonra böyle bir e, e, ikinci grup yok. Dai doğum John çalışmıştık önce. Doğum McKay'le çalıştık. Ee, evet ona çalıştık. O mesela e, itiraf edeyim ki o zaman da fark edebileceğim bir şeydi ama muhtemelen onda da şifalandım bunu hissediyorum. Ee, çok ilginç sonuçlar da çıktı. Bu zamanla işte dediğim gibi hemen yazmadım. Diğerleri not aldım. Hani bunu düşündü, bunu hissetti, bunu yaşadım bilmem ne diye. Bunu sonra bir 15 gün sonra. Hayat size gösteriyor. Yes, Eğer o, o, o dersi o an gerçekten oradayız. Dediyseniz EFF'de, EF, hani dalga geçmek demiyorum ama kafanız dağılsa bile oradaysanız sistem sizi ödüllendiriyor. Evet. Nice size bir daha bunu yaşatmıyor. Yani bu travmaya ait bir ağrı yaşatmıyor. Ağrılarla yaşamak inanılmaz bir külfek yani. Zaten çok şey taşıyorsun. Sonrasında e, etkilendim tabii çok etkilendim. Yani Allah Allah diyorum, anlaşılıyorum bir kere çok önemli bir şey de ben çok fazla kişiye hayatının özünü dibini anlatmıyorum. O yüzden de hani anlaşılır mıyım, anlaşılmaz mıyım, yargılanır mıyım? Yargılan Buna hiçbir önemi yok bu grupta. Hiç önemi yoktu. Çünkü aslında gerçekten kimliği zehirat değil ki. Yani biz bilmiyorum yani hani dediğimde ya, çok kalabalık oldu. Arkada bir kalabalık oldu var. Atalardan gelen. Evet. Dolayısıyla e, kimse, şey e, ben etkilendim. Belki o zaman renk vermemiş olabilirim hocam. <gülüyor> ben hissediyorum merak etmeyin. Evet, <gülüyor> i̇yi o zaman. İyi o zaman, sevindim. Ee, sonrasında e, şey menopoz daha doğrusu şöyle kimle çalışalım çocuklar dediğiniz vakit e, hatta ben şey demiştim e, herkes işte yazdı biliyorsunuz kendi rahatsızlıklarını sonra kura'da kura'da galiba yok o doğum hikayesi doğum kurardı, hikayesi galiba kuraydı, <gülüyor> tamam. e, menopoz da şeydi sanırım evet bilgi çalışmıştık evet, evet yanında, ben yıl hatta bundan bunda bilmiyorum ama Dedim ki Bilge Hanım gerçekten e, çok tatlı bir hanım. Ekinize de şifa olsun inşallah diyerek başladık ama hiç ihtimal vermedim hocam. Ya yani diğerler gerçekten şey dedim. Ay nasıl yani diyorum mümkün değil. İtiraf ediyorum. Yani çok da bilmiyorum. Hani evet, şu yer yer... dinleyenler arasında da var. Ya gerçekten mi? Hani bu hikayeler gerçek mi diye merak eden ya da işte bu teknik işe yarar mı ki diye düşünen birçok insan var. Onun için ee, evet, benim <gülüyor> hissettiysen onları paylaşmanı istiyorum. Evet. <gülüyor> yani hayır diyorum ki Allah'ım merhaba diyorum ki e, Bilgül, Bilgül e, hanım benden 11 yaş, 12 yaş küçük. Ha hani evet. nasıl olur, nasıl olur? Şey, hani, hani, Bilgül hanım daha bakıyorum ola şimdi ikiniz bu şeydeyiz ya. İkimize bakıyorum Bilgül hanım bakıyor böyle şey gibi hissediyor, hissetmeye çalışıyor, hani, hissetmeye çalışıyor ama İsmail Neyse bütün bu şeyler bitti, o günkü çalışma bitti. Bir buçuk hafta sonra sizi aradım. Hatırlıyor musunuz? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hocam love, ne oldu? Ben çok kötü genç kıza döndüm dedim. Hani çok iki kişi tam, tamamen hani şey öncesi, menopoz öncesi halindeyim dedim. Çok çok tuhaf, çok ağrılarım vardı. Böyle nasıl oluyor dedim. Merak etme dedim size hani bir, bir hafta sonra mutlaka olacak inşallah. Ben intilak edeceğim zannettim. Yani Hani içeride bir şey patlayacak, hiçbir hiç, hiç dışarıdan bir şey. Tamam bütün iş kız havasındayım. Çok da iyi geldi açıkçası. <gülüyor> Ener <gülüyor> Enerji de geldi, iyi oldu. İki hafta sonra beklenen oldu. Tabii bu menopozun getirdiği o metabolik değişim değişimler gerçekten bir kadını hani hani kendime hep şey derdim. Bana bir şey olmaz, işte bana bir şey olmaz dedikçe de oluyor zaten. Öyle demeyeceksin. Tabii şu insan için ama şey keşke daha önce yaptın. Evet. Keşke daha önce. O kadar yani bir buçuk senedir. Hatta ben ne zaman en son işte 30, 30, 30 Ağustos'ta geçen sene olmuştu. Hatta doktorum da şey dedi yani, hadi bakalım dedi. Artık tamamsınız dedi. Ne demek ki de tamam? Tamam değilmiş. <gülüyor> Ondan sonra e, çok e, çok rahatladım. Yani semptomlar geriledi, ateş basmaları bitti, o titreme, o sinir harekleri, o şey kontrol, yani çok kontrol etmek zorunda kaldığım hiçbir şey kalmadı. Çünkü hani yaşınız 53 hani oturup da genç gibi adet görmediğiniz için. Hani ona buna varmanın da bir manası yok ama o moddaydın, çok kötüydün. İnsan gerçekten hormonları alt üst ediyor. Ondan sonra şimdi çok keyifliyim, hani çalışmaya devam edemedim yaz ayı olduğu için ama gerçekten bir buçuk hafta sonra ben bunu yaşadım. Ben bir de şunu eklemek istiyorum hocam, ben tabii yaşım geriyiz. Bu adetten sonra doktoruma gittim. Hani baktırdım. Ee, o da dedi ki yani bir bir sene daha açmış. Hadi gözünüzü aydın dedi. Teşekkür ederim dedim. Yani, ama bu çalışmalara devam etmek niyetindeyim çünkü e, bu basmalar gerçekten çok rahatsız ediyor. Evet. Onlardan o semptomlardan da belki alttağında bir e, şey bozukluğu varsa, duygu bozukluğu varsa onları da temizlerim diye iniyorum. E, o yüzden çalışmaları yapmak lazım. Bir de şey, eee söyleyeyim. Hani e, doktoruma dedim ki ben dedim hani olabilir mi? Bu kanamalar devam edebilir mi? Hani görünen artık böyle bir şey pek mümkün gözükmüyor dedi. Ben sadece şunu söylüyorum. Kendim için söylemiyorum ama özellikle erken menopoza girmişler için söylüyorum. Mutlaka bu çalışmayı yapsınlar. Mutlaka. Çünkü eğer yumurta rezervlerine bir baktığında yumurta rezervleri olan bütün genç kızları herhangi bir travmatik bir şeyden dolayı kesildiyse bunu kesinlikle ne ilaçları bak tamamını ile halledebilirsiniz. Ve bu sizi gerçekten yeniden doğmanıza sebep olacak. Yani evet. ben bu yaşta yeniden doğduysam bir ay içinde herkes doğabilir. Evet. O yüzden bu şansını kaybetmesinler. Hani benim ne olacağım belki o anlamda belli olmayabilir. Ama özellikle çok küçük yaşta, ürüncüden, bir blokajdan herhangi bir şeyden olmuş olandır. Lütfen bu, bu sistemle kendilerini tekrardan... E, harekete geçirsinler. Sistemi tekrardan harekete geçirsinler. E, bu bir kader değil. Şimdi ben onu söyleyecektim. Sen onu geçen <gülüyor> Sıra <Supervizyonda gülüyor> da söylemiştin. E, bazen hastalıkları işte bu benim kaderim deyip e, kabul edip e, bırakıyoruz mücadele etmeyi ama aslında tam tersi o hastalıkların bizi e, bir sonraki seviyeye çıkarmak için bir vesile olduğuna inandığımızda işte o zaman her şey değişiyor. Ee, burada e, senin de vurguladığın şeyi tekrar vurgulamak istiyorum ben. Siz şifalandıkça sizden sonraki gelen nesille de şifalandırmış oluyorsunuz. Çünkü sizler bir sizden sonraki nesillerin atasısınız. Biz nasıl bizden önceki nesillerin e, atalarını atalarımızı onurlandırmak ya da onların problemlerini çözmek için şu anda uğraşıyorsak bizden sonrakiler bu kadar e, imkanımız varken bizim sorunlarımızla uğraşmasınlar. Yaptığınız her çalışma hem fizik bedeninizi hem ruhunuzu şifalandırırken sizden sonraki nesilleri de şifalandıracak. O yüzden çok kıymetli. Ba vazgeçecek olsanız bile şöyle e, arkanıza yaslanın ve sizden sonraki yedi nesli hayal edin. Onlara hatırına tekrar... Bir düşünün. Tekrar bir harekete geçmeye niyet edin. Teşekkür ediyorum katıldığın için. Özlemini ben sizinle paylaştığım için. Ben Çok, çok keyif aldım hocam. Teşekkürler. Bir, birkaç şey eklemek istiyorum. Birçok noktada ortak hikayelerimiz var. Ben de ilk EFT 10 yıl önce tanışmıştım. O 10 yıl, işte ikinci çocuğuma hamileydim o sırada. Doktorum, o zaman da EFT yeni yeni Türkiye'ye geliyor öğrenmiş bana hani e, gel sana bir vuralım dedi. Şimdi başladı vuruş yapmaya. Ben şöyle hocama bakıyorum. Hani diyorum ki Allah Allah vurunca nasıl geçecek ki? Ne olacak acaba? Bedenimde neler olabilir diye. Orada onu bir bıraktım bir korktum. Bir üç yıl hiç EFT'ye dokunmadım. <gülüyor> Bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Çünkü e, dışarıdan bakıldığında ne yaptığını anlaşılamıyor. Veya işte e, dediğim gibi yanlış uygulamalar ve yanlış örnekler yüzünden. E, yanlış yorumlara da maruz kalabiliyorsunuz. Sonrasında e, işte hem benim de 33 yaşında aldığım erken menopoz tanısı ve gerçekten erken bir tanı e, ve sonrasındaki işte panik atak krizlerim e, beni artık Gülay bu işi çözmen gerekiyor'a e, sevk edip EFT ile e, artık yollarımı kesiştirmişti. Ve ben de e, EFT sayesinde işte menopozdan kurtulup panik ataklarımı da e, çözmüş oldum. Ee, ve tiroidlerim kendiliğinden gitti. Hiçbir özel çalışma yapmadım. Ee, mide bağırsak rahatsızlıklarım zaten e, stres ortadan kalkınca kalkmış oldu. Ee, 37 yıl akciğerlerinden hastaydım. 37 yıl boyunca e, ciddi antibiyotik tedavileriyle ayakta kalırken EFT çalışmaları sonrasında e, artık hiçbir şekilde hiçbir şeye ihtiyaç duymadan e, hayatıma devam edebiliyorum ki iki tane Covid geçirdim çok şükür hepsi de e, çok rahatlıkla e, geçmiş oldu. Burada şunu e, tekrar vurgulamak istiyorum bizi dinleyenler için beden bilgeliğini bize hissettirir bedenin bilgeliğinden yola çıkarak ruhumuza e, dokunmak çok mümkün ve güvenli. Bazen e, Korkularımız olur ama bu korkular daha önce de şey, yayının başında da bahsettiğimiz gibi aslında bizi güvende, güvenli alanda tutmaya çalışan bilinçaltının korkularıdır. Bunlar gerçek korkular değil. Bunlar bizim inandığımız bilinçaltı inanç kalıplarının bize e, yaşattığı korkular, yaşattığı duygular. O bunlar gerçek olmadığı için onlarla yüzleşmek aslında kolay, mümkün ve güvenli. EFT tekniği sayesinde e, bu korkularımızla yüzleşebilmek e, bizi rahatlatıyor. Çünkü biz EFT tekniği sırasında amigdala'nın yani hafızaların kayıtlı olduğu bölgenin güvende olmasını sağlıyoruz vuruşlar sayesinde ve bu e, vuruşlardan sonra or oranın güvende hissetmesiyle biz en travmatik deneyimleri bile konuşabiliyor ve onlarla yüzleşebiliyor oluyoruz. Ee, seçim bize ait ya e, şikayeti devam edeceğiz ya da sorumluluk alıp problemlerimizi çözmüş olacağız ki bunu yaptıktan sonra tanıştığımız yeni bir benle e, ve o yeni kalbimizle kalbimizi tekrar yeniden keşfederek yaşamımıza yeni bir solukla başlamış olacağız eee biz uzman öğrencilerimle beraber sizlere e, ilham olmaya da devam edeceğiz. Umarım sizler de bir gün bu ilhamın parçası olursunuz. Evet. Tekrar Zeynep'ciğim teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Dilerim. Şifan, e, şifan bol olsun. Hepimizin olsun. Çok teşekkürler. Yolunuz bir olsun. Teşekkür ediyorum. Çok sağolun. <Gülüyor> teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. İyi, i̇yi, teşekkür iyi teşekkür akşamlar diliyorum i̇yi herkese. Iyi akşamlar.